Ah, 15. numarada Avrupa'daki en büyük ülke Vakkorama tornele Almanya İngiltere olabilir Yüz ölçümü olarak Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmadım ki ama <gülüyor> Allah bilir biz karışmayalım ona Allah Tahmin ya 3 ye 4 birinci alan şarkıyı da dinledim 3-5 sefer dinledim şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce bana göre güzel İngilizcesi acaba Türkçe ne diyor bilemem evet. Allah bilir merhaba. merhaba merhabalar öğrenciyiz galiba evet hangi bölüm okumuyorum <gülüyor> efendim bizim için bir kere olsun güler misiniz? <gülüyor> Gülmem Her şeye rağmen Gülmem tamam ben imamım ben gülmem Ben, ben imam bu, değilim bu. gülebilirim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Paranız yoksa mutlu olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var bakma ya Ananı sikim ya. Rp yaa Bu arada en tamam. güzeli bu tarz şeylerin trolün şeyde sana deniz anası taksit yapayım mı? Ona ben çok gülmüştüm gerçekten O gerçek çünkü Şimdi para, piyasa yeri 60-70 milyon para mı gitti? İşte el şey çalışmada, işte ecel zamanda bana iş yaptık. Günde dört korku yapsak, on korku yapsak gülük yüz bin para kalıyordu. İşte şimdi parası mı öyle ediciler? Şurubu, gübre olmuş 50 milyon. Burada hayrı yok fazla, millete karız var. Herkes kredi güveniyor. Ben kredi aklımı yapmıyorum, dolanda korkuyorum. Ben güvencem bu kadar abi. Ben geri yok. Şimdi 1-2 milyon, 2 milyon. Nasıl güvencem böyle? Alkızcıyı bile anlamıyorum onun için. Öyle bir mesaj mı verdiniz dünya? Evet, oradık. Can sağlık, iç iç iç iç iç iç iç iç iç. Hiçbir cümlenin yüklemi yok <gülüyor> amana koyayım ya. Teşekkür <gülüyor> eder. Merhaba. Efendim bir kadını çekici kılan üç tane Aa, detayı söyler misin? Yani kadınlar tercihlerim arasında yok bu yüzden siz bana açıklığım da lazım daha mantıklı. <gülüyor> tamam. Ya öncelikle bir erkeğim erkek olarak bir erkek karıla kıza zaten. Aa drop alıyor. Fırat neyi söylemiyorsun? Ben benim internetim kazıyor sanıyordum biliyormusun Eee ben... Geçti Arkadaşlar Evet şu an Ben hatta bitrate'i biraz düşüreyim ya Zaten video izliyoruz Bi 6500'ümüz var Okey Afi <gülüyor> Adam ona çok Tory08 Ferit abim adamın dibisi parayı yersen haram olsun <gülüyor> Oğlum niye A Attı adamın dibisini o zaman. Allah Allah baga soktu beni şimdi ne yapacağım ben? Ne yapacaksın abi? O parayı ne yapacağım Ferit? Sana atacağım. Senin maaşını atacağım <gülüyor> <ödeyeceğim> o parayla. <gülüyor> sen yiyeceksin. Ömüş. Dakika, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Maaş falan yok. Kes lan sen. Ne oldu Okan? Sen kıskan bir de üstüne para mı istiyorsun Okan? Sekiz lira bilemiyorum kıskanma. Bir dakika bir dakika. bir dakika bir dakika ne oldu Okan? Sen bir de para mı isteyeceğim benden? Yok abi ben niye para istiyorum? <gülüyor> <gülüyor> erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. Yani bir erkeği çekici olan en güzel, en dikkat çektiğim özelliği kirı sakalda olması. Sakal yani bir erkeği makyajıdır. bunun ağacında sakal benim için çok önemli. Esmer olması da önemli. bunun ağacında nefes alsın yeter yani erkek candır. Allah erkeklerimizi başımızdan eksik etmesin. <gülüyor> Sarı mikrofon Konya'da. Evet, bay bay. <gülüyor>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 Kadınlar olmuş erkek yani. Bu öyle. Ah pisler ah onu hiç sormak sigara çiyorlar zıkkı mı de ona çok kızıyorum ben. He bir de öyle dediler bir de. Oh, diller pislikler. Arabanın çöpü sigara içirler arabanın çöp dışarıdır. Lan oraya götür mı? bir birlat diye mi kızım? Bir erkek kalmamış piyasada. Erkek yok. Hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkek nerede ben görmedim. Var mı bir tane varsa alnımdan öpeceğim. Beni tarif et etti yok ezi bir hoş, hoş geldinlerımıza. Ben bunlar evleneceğim diyor. Avradı açıyor, soyuyor, sobraya çeviriyor. Ondan sonra döktür bırakıyor. Böyle bir saçmalık var mı? Eskiden böyle yoktu. Eskiden saygı vardı. Bir erkeklerde falan dingil düzen vardı. Şimdi hiç yok. Maşallah. Erkekler olmuş birer adam. Kadınlar olmuş birer herif. Şunları gittiklerine bir bak işte ben yalan söylemiyorum daha. <gülüyor> Ailenin babasının 5 kızı var Evet Birincisi Çaça, ikincisi Çeçe, üçüncüsü Çiçi Evet Dördüncüsü Çoço ise beşincisi nedir? Çeçe, Çiçi, Maço Paço Nasıl bir mantık yürütürüz? Şimdi Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço Beş, <gülüyor> Maço <gülüyor> Miço, Çiço Bilever Canasa. Gino Gino Yok <gülüyor> Gino <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol ya Peki efendim talipleriniz çıksa nedir? Ne oluyor lan? <gülüyor> Vallahi sert, yakışıklı, böyle ki can gönülden beni sevecek, beni tapacak, yürekli Tabii. haşin, dinamit sert olacağım taşaklı olacak, yürekli olacak. <gülüyor> Tam dört dörtlük olacak. Cesur olacak. Nasıl olacak? Taşaklı olacak. Nasıl olacak? Cesur olacak. olacak. Taşaklı olacak. bir şey? Harbiden anime stan yiyorum yani o hata geçirince. <gülüyor> Merhabalar. Merhaba. Efendim, Türkiye'nin kaç tane bölgesi vardır? Hmm. Cahille Yanlış sohbeti kesmek doğru bence ki. olabilir. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi. Fazla. Abi Denizhan sağlık yapıyor mu sana? Yap. <gülüyor> Allah'ım ya. Bizim programısın lan. Soruyor burdunu çektim yani. Uzal topal Seda Sayan Esra Erol Bize bildiğiniz 3 dünya klasik kitabı söyler misiniz? Söyleyemem <gülüyor> <gülüyor> Don't yani söyleyemem Don't ya Aha <gülüyor> Anna Karim bir <gülüyor> neydi lan Anna Karim <gülüyor> miydi? Söyler <gülüyor> misiniz? Anna Karim'la 1 Anna Bir de Johnny Sincerli galiba gençlik bence bozuldu ya baya bozuldu gibime geliyor ben öyle kalbime gelme istemem, istemem. gelme istemem istemem Allah istemem. Allah istemem. Gençlik işte böyle abi. Tamam tamam gelmeyeceğim kardeşim. Sana söz veriyorum ölürsen kabrine gelmeyeceğim. İsmamam. Sana söz veriyorum gelmeyeceğim. Gelirsem adam değilim. Gerçekten çok komik ya. <gülüyor> Bu daha komikti. Eşinizi seviyor musun? Evet. Çok seviyorum. Evet. Aradaki şakaların oldu. yapar Yaparız. Onun için Türkiye'nin en acı biberinden yer misiniz? Acı biberinden. Eşim Ben yemem. Eşinizi seviyor musunuz? Seviyorum Aşık mısınız? Aşığım. Onun için her türlü fedakarlığı yaparım. Türkiye'nin en acı biberinden kaşık dolusu yiyebilir Yerim. Alalım efendim. Allah. Bir Çok seviyordunuz onu. Abi. Abi bu teyze Gerçekten ya. Hadi şey yavaş yavaş kaza getiriyor ya. Seviyorum. için Türkiye'nin en acı bir kaşık ye yer miydiniz? Hayır teyze. Ruhunu teslim ediyor bu teyze ya. Efendim. Nasıl efendim? Çok güzel. Acı fakat tatlı bir acı. Acı hakkında <gülüyor> ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl yani? Öldü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> xd <gülüyor> kadın 10 yıl erken ölcek diyelim <gülüyor> öteki dünyaya gittin geldim bütün hanımlarda tek şu Kocanızı ne kadar severseniz sevin ama asla sakın biberi, bu biberi ne ise bilmiyorum, yemeyin. <gülüyor> öldüm öldüm öteden gördüm bir şey görmedim ne adamı gördü ne kimseyi gördü. <gülüyor> İşte çok merak ettim affedersin. ya. Burnumdan gelen acı isot mu biber mi bu? Çok, çok teşekkür ederim. Alsan ne teşekkür ne? Ben alalım, alalım. alalım. <gülüyor> ne, anlamadım. Biber abi Biber bundan? abi. anlamadım. Bende isot bu... var ki. Ben seviyorum oğlum isotu. Acı isot. Isot mu ki o? E o, şimdi istiyorsanız. Ben acıyı çok i̇ç. severim. Nerede? Hiç abi. Et, iç abi. Ya abi. oğlum ya. Son. Garbi enfli mazacak ya. Bu acı, bu acı aslında Geçen bir şey de değil. Ee, Amerika'da bir yer var, wings, işte chicken wings şey yapıyorlar, ama böyle. Rugby severlerin gittiği bir yer abi. Adamlar e, tavuk butunu. Bir özel acı sosları var, acı sosuyla ünlü bir yer. Acı soslarının da level'ları var. Adını bilmiyorum, illaki chatten şimdi biri yazar. Ege Finsa izlemeyen var mı onu? Ha, gittim mi oraya? Abi oraya biz gittik. Ben, Mito, Yağız, Cengo. Ben orada işte ruhumu teslim ediyordum az kalsın gerçekten yani ben o acı değil o başka bir şey yani çünkü onu ağzına aldığım anda o but'u böyle bir ısırayım dedim ben dudaklarımı hissetmemeye başladım yani konuşamıyordum. Max mı kullandım? Max Evil'ı denedik işte Max yemeye çalıştım ye yemedim yani izin vermedi. Geçiyordum. Elimde bir peçete var yere attım. Bayanın biri bir dakika bakar mısın genç dedi. Buyurun dedim. Ya neden o yeri kirletiyorsun bu vatandaş süpürü? Yenge hanım sen atmayak ben atmayak olsam bu kadar vatandaşımız ekmek nereden yiyecek? Çok mantıklı. Onun yönden çevremize böyle zarar veriyorum ki vatandaş ekmeksiz böyle... <gülüyor> Ambul abi öyle bir sokayım değil. ki dışarıda kalmasın hiç düşmanımın bu önüne hançeri Eğer arzu edersen ben sen ağzına, sen veririm. Sen ağzına sen veririm. Yeter ki <gülüyor> kulundan lokum isteği <gülüyor> her zaman. Oluyor lan. Kurbanlarla çok ye. Daşayla şuku. Bir de bövren. Alfa bakacağım. Bayılırım. Her sabah. O şuku yemeden duramam. bambaşka başka Bunu profesyoneller bilir, benim gibi. Daşak kebabı yemedilerse yaşamadılar demektir. Hele yanında da bir soyan. Piyas harika dostum. Mutlaka ölmeden önce daşayın. tısnaya maç erkek tercih eden maç erkek ben tercihi maçta değil nasıl istersin Belaklı baba Oğlum burnum akıyor, alnım akıyor, acıyı yedik. Bu vurdunuz bizim küreceğim. Çocuk, çocuk He? Tabii yapsa niye kayış yıkayan kadınlar ikliyorlar ki? Yapabilir. Amerika'da yapmışlar sezeryen. Bence Türk erkekleri de yapabilir. Erkekler çocuk yapabilir ya, her şeyi yaparlar. Sonu da yapabilirler. Stop. Güveniyorum Türkiye erkeğine, yapar. Aha. Bir şey olmaz ya sezeryenden. Sezeryen. Peki da Siz ne yapsak sigarayı bırakırsınız? Mesela ne verebilirsin bana? 500 bin lira verseler sigarayı bırakayım mı? İnsan, para için, itibarı için satar mı ya? Ben zaten zararlı bir şey. Zararlı? Kullanıyor musunuz? Elbette. Bunu, bunu, Belki sigara zararlı olduğundan nereden sen bilirsin? Sen Allah hala kabul itibarcısın. Adam itti, çok e, e, yaba bak Sigarayı götüne sokarım Peki madem ki zararlıysa dine bu doğal olarak vize, filizleniyor toprağın içinde. E toprağın içinde. Madem ki bu haramsa Allahu Teala onun gücü kudretiyle kurutmaya, bunu yok etmeye. What? E canım benim bak topraktan daha daha kutsal bir şey var mı? Doğru mu? Burası doğru ama sigara zararlı değil mi diyordun? Zararlı değil hayır Kırmızı reçete ile satılan ilaç var aslında ismini okumana gerek yok çok sağlam hariketsizdir Bilirim abi bilirim O kullanan birini tanıyorum eyvallah Maypamukkale teşekkür ederim Ama yok o da kesmiyor kral Alfa 10 lira selam daha önce bunun bir bölümünü izlemiştim bunu da izlersen Sarar diye düşünüyorum Bakacağım. Bir Bunu zombi olsaydınız ilk kime ısırırdınız? He? Zombir olsaydınız kime ısırırdınız? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim <gülüyor> ben Bir, <t> <gülüyor> Bir tanesi ısırırdım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Nasıl ısırırsın? Hap <gülüyor> diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zombos <gülüyor> Cansabla var <gülüyor> Benim arkadaş Isırım Isır. Isırım Cansabla <gülüyor> Ben eskiden sokağa çıkardım <gülüyor> de böyleydim. Arkadaşım sürekli şuraya, şuraya gidelim, buraya gidelim falan. Ben hayır ya bir an önce eve gidelim, eve kapanacağım. Kimse Şimdi var ya ben herkesle konuşurum. İstediğimi yaparım. Sokakta dans evet. ederim. Çok güzel şarkı söylerim. Mesela bak sen ne yazık ki eskiden derdim ki dışarı çıkamam. Çok çirkinim, çok şişmanım. İnsanlar bana bakıyor, dalga geçiyor. Evde bütün gün yatakta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 Ot gibi yaşamayın, Aynen, insanları Aynen, kız ayırmayın. Herkes insan, herkesle konuşabiliriz. <gülüyor> Biri size yaklaşımca <gülüyor> direkt odum. Size affedersiniz ama şey yapacakmış gibi davranmayın. Ben size, herkese insan olduğu için yaklaşıyorum. Erkek kız fark etmiyor benim <gülüyor> Yayınlayacaksınız değil mi? Instagram, Semakayçetin, takipçi kasayım ben. Umurumda değil lan, takip edin ya da etmeyin ben. kitabı kitap zaten. <gülüyor> Ben kitap okuyorum zaten. Nasıl <gülüyor> nasıldı biliyor musun? Aa, Ama nasıl zey? Abi çok iyi ya. Bir arkadaş dedi ki geldi dedi ki çok güzel keyfimiz var. Aa, tam kapı çaldı. Evet, Nişanlımla biliyor, biliyor musun? Böyle çok da böyle göbek bir yerdeyiz. Evdeyiz şekiliz böyle. Ha tabi. Ondan sonra <gülüyor> kapının birisi çaldı. Gra Grand tuvete böyle. Böyle beyefendi biz şimdi şey ya biraz paçozuz falan Herkes böyle ayağa kalktı Ben de misafirim Herkes tabii eyvallah dedik Önümüzü kapattık falan Adam kalktı geldi Oturdu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 o kadar güzel ki nasıl böyle adam çıktı gitti adam çıktı gitti biz de bekliyoruz ki adam nasıl gelecek ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun o biçim o kadar güzel bak oka başkan bir dinlesene ah bak bak bak bak bak bizim de kafamız nasıl güzel biliyor mu adam da dedi ki gayet kafanız ya adam adam bizi çıktı gitti mi? Çıktı gitti. Çık gitti. Biz de dedik ki ulan dedi bu adam dedi ki e, ne içiyor acaba? Çünkü bizim kafamız çünkü çok güzel biliyor musun? Biz bekliyoruz hala. Adam gelecek dedi ki ben size güzelliği getirecek falan diye. Aradan yarım saat geçti. Kapının zili çaldı mı? Çaldı. Zınk zınk Adam kapıyı açtı. Biz zile açtık. Bize bekliyoruz adam getirecek. Güzel bir şeyler getirsin diye. Adam ne dese bize? Ayakkabılarımı burada unutmuşum dedi. Yarım saat yal yalın ayak gezmiş. <gülüyor> Biz de bekliyoruz yani Kamil'i. <gülüyor> Çok iyi. O bıçağı da baya komik Hello. bu arada arkadaşlar. Hello. How are you? Negin? Eee uh, Can you tell me how can I get to taxi? Hafsin. Çok rahat oluyorum bu adamdan ya. How can I get to taxi? I'm going taxi. Taksiye giderim diyor dayı. Ben bilmiyorum. İlginç bir dayı ya. İlginç bir çağrı.